Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoşgeldiniz. geldiniz. Bugün inceleyeceğimiz cihaz DELT e, INSPIRON 11 serisi. model olarak P24T olarak da geçiyor. Bu cihaz da sayalım işlemci bir cihaz. 2 GB RAM 32 GB e, hafızalı bir cihaz. MMC harddisk kullanıyor 32 GB. Daha önceki videolarımızda arkadaşlar bilirler. E, MMC harddisk videolarımız vardı. Bu cihaz da aynı şekilde MMC artıskini ve artıskini artırılamıyor. Müşterimiz e, bir sistem kurduğu zaman, Windows 10 kurulumu yapıldığı zaman e, boş yer kalmıyor diyebiliriz. E, bu cihaz da bize geldi. Bu cihaz için de bir araştırmamız yaptık. E, Artıskı artırılabilir mi? MMS değişimi yapılabilir mi? Hadi beraber şimdi inceleyeceğiz. Yardımlarımız bu şekilde. Sadece del olarak düşünmeyin, marka model bağımsız, MMC disk kullanan e, tüm cihazlarda MMC disk değişimi yapıyoruz. Bu olur, Acer olur, HP olur. birçok cihazda uygulamalarımızı yaptık ve sorunsuz bir şekilde müşterilerimiz memnuniyetle çalışıyor. Bu cihaz içinde bir harddisk bölümü aslında koyulmuş gibi ama herhangi bir port vesaire bir çıkış verilmemiş. Evet, yani şurada bir boş alan bırakmış ama buraya herhangi bir çıkış verilmemiş. Harddisk yapabileceğimiz bir port oluşturulmamış. Bu tip cihazlarda MMC disk değişimi yaparak sorunu çözebiliyoruz. Bazı model cihazlarda RGB port aslında koyuluyor ama aktif hale ve port takılmıyor. O sorunları biz çözebiliyoruz. M.2SAT'a M sata M2SAT normal hard disk sesler disk takabiliyoruz ama bu cihazda da böyle bir port hem oluşturulmamış hem de bir fırsat sunulmamış. Bu cihazda arkadaşlar MMC disk dediğimiz hard diskin değişimini yapabiliyoruz ucağın GB. E, müşterimize şimdi fiyat vereceğiz. 64 GB 128 GB hatta 256 GB kadar yükseltebiliyoruz. Sizin de MMS disk cihazınız varsa e, tereddüt etmeden bizden bilgi alabilirsiniz. %90 oranında bu sorunu çözebiliyoruz. Hard disklerin değişimini yapabiliyoruz. Yani cihazınızdan normal bir hard disk portu, ekstra bir hard disk portu koyulması dahil biz MMS disk değişimini yaparak bu sorunu çözebiliyoruz. Sizin de bir cihazınız varsa e, WhatsApp üzerinden e, telefonla bilgi alıp cihazınızı gönderip bu hizmetten faydalanabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum.